Bir gün içinde mobil oyun yapmak. Birinci bölüm oyun motor seçimi. Genelde bu kısımda Unity ve Unreal Engine arasında kalınır. Ben bu mobil oyun için Unity tercih ediyorum. Çünkü SDK, NDK, JDK entegrasyonları ve proje boyutları açısından Unity daha pratik ve bizim zamanımız yok. Bir gün içinde oyun yapıp zengin olmamız lazım. Evet, Unity, Unreal, Unity, Unity. Dur! Ne oldu? Daha oyun şablonlarını hazırlamadık Kenan Bey. <gülüyor> İkinci bölüm oyun şablonu hazırlamak. Oyun şablonu hazırlamak için öncelikle bize bir fikir gerekiyor arkadaşlar. Dalıyoruz Play Store'a. Play Store üzerinde güncel kullanıcılara sahip, basit, bir gün içinde yapabileceğimiz bir oyun mekaniği arıyoruz. Tabii siz isterseniz hiç yapılmamış bir mekaniği dizayn edip onu da kodlayabilirsiniz. Fakat benim bu projede göstermek istediğim şey oyun mekaniği değil. Bu nedenle bir mekaniği kullanmıyoruz. 2028 oyun mekaniğini seçiyorum. Çünkü hem basit hem de bu mekaniğe sahip oyundan indirmeleri çok fazla. Zaten bize de güncel, aktif kullanıcılar lazım. Oyun indirip mekaniğine anladıktan sonra projeyi oluşturmaya başlayabiliriz. Evet, Unity, Unreal, Unity, Unity. <gülüyor> Dur! Ne ne oldu lan? O iş ablonlarını hazırlamadık. Şimdi oyun tasarım ve oyun şablonu oluşturma aşaması genelde yeni developerlar tarafından özenle yapılmaz arkadaşlar. Angarya gelir. Aman işte kervan yolda düzülür kardeşim. Biz bir başlayalım da devamı gelir nasıl olsa diye düşünürler. Tona bir bakarlar. Arkadaş oyun yap yap yap yap bitmiyor. Sonuç olarak motivasyon kaybı, boşa gitmiş zamanla baş başa kalırlar arkadaşlar. Bu nedenle oyun şablonunu tertemiz çıkarıyoruz. Şimdi size Angarya gelen bu iş oyun yaparken kendi projeniz içinde kaybolmamanızı ve zaman kaybetmemenizi sağlayacaktır. İnternette birçok örneği bulunuyor. Ben kendi yöntemimi tercih ediyorum. Önce oyun için ekran yerleşimlerine, sonra mekanik için kullanacağım sınıfları ve bu sınıflardan üretecek nesneleri belirliyorum. Bu sayede oyun yapma sürecinin aşamalarını plan. Bilmediğim şey yok. bu kafaya ya. Anlamış oluyorum arkadaşlar. Evet, Unity, Unreal, Unity, Unity ve nihayet üçüncü bölüm, yapım aşaması. Bu bölümde oyunu yapacağız. Evet yeni proje oluştur. Proje adı ne olsun? Küp İstanbul. Neden? Çünkü oyunumu İstanbul temalı bir oyun yapmak istiyorum. Öncelikle oyun klasörlerini oluşturuyorum. Bu tip basit bir oyun için çok fazla klasöre ihtiyacınız olmuyor arkadaşlar. Ve işin en sıkıcı kısmı olan script klasörlerini oluşturuyoruz. Basit bir mekaniğe sahip olduğu için birkaç sınıfla bu işi çözeriz gibime geliyor. Tabi ilerleyen kısımlarda ekstra scriptler de eklenebilir. Şimdilik ben şablona uygun gitmeye çalışıyorum. Mekanikleri test etmek için bir oyun alanı oluşturuyorum. Bir tane Game Araya bir de Red Zone. Evet küplerimizin oyun alanının dışına çıkmamasını ve redzone'a geldikleri zaman yok olmaları istiyoruz. Bunun mekaniğini birazdan kodlayacağız. Dinleyelim dikkatini. Bu bölümde rahatsız edici derecede küp Evet bir küp sınıfı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu küp sınıfından farklı sayılarda yeni küp nesneleri elde edeceğiz. Tabii küplerin birbirine çarpması durumunu kodlamak için bir küp kollijen sınıfına ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu sınıfın görevi şu olacak. İki küp birbirine çarptığı zaman yeni bir küp üretecek. Yani attığımız küpün numarası 2 ise ve diğer 2 numaralı küpe çarparsa yeni bir küp üretmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet mekaniğimiz düzgün çalışıyor gibi. Yani istediğimiz sayıda farklı renklerde küp üretebiliyoruz şu an. Fakat şöyle bir problemimiz var. Bu küpler nereye gidiyor abi? Yani karanlıkta kayboluyorlar. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için de bizim Collision'a ihtiyacımız var. Ama ondan önce büyük bir eksiklik var. Yani küplerin numarası yok. Renkler tamam da numaraları yerleştirmemişiz. Şimdi bize numara lazım. Bunun için örnek bir numara yerleştiriyorum küplerin üzerine. Tabii ki de oyun içerisinde bunlar ikinin katları şeklinde artacak. Evet numaraları da yerleştirdikten sonra Collision'a geçebiliriz. Bu aşamada çok fazla anlatacak bir şey yok. Sadece Box Guider ekliyoruz 4 tane. Yani küplerimizin oyun alanından Red Zone haricinde çıkmamalarını istiyoruz. Red Zone'da da zaten oyun bitecek. Öyle planladık. Tamamdır. Oyunun mekaniği tam olarak istediğimiz şekilde çalışıyor. İkinin katları şeklinde üretilen küplerimiz var ve patlayıp yeni küpler üretiyorlar. Şimdi ortamı birazcık şenlendirelim. Öncelikle bir skybox oluşturuyorum ve oyunumuz İstanbul temalı bir oyun olacağı için bir İstanbul sokağı izlenimi oluşturmaya çalışıyorum. Birkaç bina, deniz, kız kulesi ve olmazsa olmaz İstanbul silüeti. Evet oynanabilir bir oyun elde ettik. Gayet de güzel çalışıyor herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Ben bir de basit bir game over ekranı tasarladım. Bu oyunun bir gün içinde yapılan hali bu arada. Bunun üzerine 3 gün daha uğraşıp skor sistemlerini ve farklı level tasarımlarını yaptım. Yani 3 gün dediysem de dolu dolu bir 3 gün sayılmaz. Genel olarak oyunun markete yüklenmesi, yayınlanması, hazırlanması süreci toplamda 10 gün sürüyor. Bir hafta kadar da Play Store incelemesine takılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Oyunun bitmiş halini Play Store'da yayınladım. Dilerseniz açıklamadan oyunu indirip deneyebilirsiniz. Gelelim büyük soruya. Bu oyun bir aylık yayın sürecinde bana ne kadar para kazandırdı? 14 TL. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar yalnızca 14 TL bir ayda toplamda 14 TL gibi bir para getirdi ve toplamda 150 kullanıcıya ulaştı. Şimdi şunu düşünüyor olabilirsiniz yahu 14 TL için mi 4 gün uğraştın ya da oyunu ilk haliyle çıkarttığımızı düşünelim ve bir gün olsun 14 TL için mi çalıştın yani emeğinin karşılığı bu mu? Hayır arkadaşlar en temelde şunu bilmeniz gerekiyor mobil oyun sektöründe pazarlama bu aso denilen şey oyunun kendisinden daha önemlidir. Şöyle bir örnek vereyim size dünyanın en iyi oyununu yapıp markete attık diyelim hiç reklam filan da yapmadık niye yapalım zaten dünyanın en iyi oyununu yapmışız değil mi? Eskiden olsa oyunu insanların keşfetme ihtimali vardı. Fakat şu anda yok. Maalesef oyununuzun kaliteli olması oyunu gösteremedikten sonra bir anlam ifade etmiyor. Yani iyi bir oyun yapmak yetmiyor arkadaşlar. Onu pazarlamanız gerekiyor. Peki diyelim ki dünyanın en kötü oyununu yaptınız. Basit bir Tetris oyunu yaptınız. Milyonlarca Tetris oyunu var zaten. Bunlardan bir tanesini aldınız. kopyala yapıştır yaptınız. Aynısını klonladınız. Bu oyun oynanır mı? Eğer parayı basarsanız AdSense AdMob reklamlarıyla boğarsanız oynanır. Evet. İnsanlar oynar. Para da kazanırsın. Burada mesele tamamen kitleyi bulmak arkadaşlar. Oyununuzu oynayacak kişileri bulmanız lazım. Bu da oyunu yapmaktan daha zor. Bunu anlıyorsunuz. Birçok indie developer bu aşamada vazgeçiyor. Oyunların değersiz olduğunu düşünüyorlar. Aslında vazgeçmemeleri gerekiyor. Burada hata sizde değil arkadaşlar. Sistemin kendisinde sıkıntı var. Maalesef arkadaşlar pay to win burada da var. Yani parayı basan oyununu oynatır. Eğer bu video izlenirse size ASO ile ilgili mobil oyun pazarlaması ile alakalı bir video daha hazırlamak istiyorum. Nasıl oyunumuzun gerçek değerini buluruz. En azından harcadığımız emeğin karşılığını nasıl alırız bunu anlatacağım size. Yine aynı oyun projesi üzerinden anlatmaya çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Esen kalın. Söyledim, doğru değil ayrılığa, daha hiç hazır değilim, aramızda birleşecek, yarım kalan